Merhaba sevgili akrep burçları ve yükselen burcu akrep olanlar. Şubat 2023 yorumlarına hoş geldiniz. Sevgili akrepler, ayı yorumlarına geçmeden önce ufak birkaç hatırlatma yapmak istiyorum. Öncelikle 10 Şubat tarihine kadar devam eden bir çekiliş var kanalda. Instagram opikus adresinde görebilirsiniz. Aynı zamanda kanalda da bir videosu mevcut. Eğer ilgileniyorsanız katılmayı unutmayın. Bununla beraber kanalımla ilk defa karşılaşıyorsanız abone olarak desteklerinizi sunabilirsiniz. Videoyu beğenebilir, bildirimleri açabilir, yorumlarınızı benimle paylaşabilirsiniz. Aynı zamanda kanala destek olmak isteyenler teşekkür ve katıl butonunu kullanabilirler. Şimdiden herkese destekleri için teşekkür ediyorum ve hemen Hız kaybetmeden Şubat ayı yorumlarına geçmek istiyorum. 3 Şubat tarihinde Güneş ve Uranüs arasında bir kare görünüm meydana gelecek. Bu görünüm 14 derece kova ve 14 derece boğa burcunda meydana geliyor. Bu görünüme baktığımız zaman özellikle 4. ev ve 7. ev bandında olacağı için evlilik hayatınız ilişkileriniz yaşamış olduğunuz yerle alakalı ani bir gelişme yaşanabilir gibi gözüküyor. Aniden bir taşınma gündemi, aniden evlilikle alakalı, partnerle alakalı patlayan bir kriz veya egosal savaşlar, bununla beraber aile büyükleri, otorite konumundaki kişilerle alakalı e, beklenmedik gelişmeler ön plana çıkabilir gibi gözüküyor. Temkinli olmakta, sakin kalmakta fayda olacaktır. 4 şubat tarihine geldiğimizde ise venüs mars karesi kesinleşmekte venüs 11 derece balık burcunda mars ise 11 derece İkizler burcunda bulunacak bu etkileşimde sizin 5. eviniz aynı zamanda 8. evinizde meydana geliyor burada özellikle maddi anlamda riskli kazanç yollarını tercih ediyorsanız daha temkinli olması gereken bir süreç Bununla beraber aşk hayatınızla alakalı tutkuların çok arttığı ama aynı zamanda biraz yıpratıcı bir modelin tercih edildiği bir süreç var ilişkilerde. Yani aşk ve nefret arasındaki o ince ince çizgide gidip geleceksiniz gibi gözüküyor açıkçası. Biraz venüs Mars karesi bizleri bu anlamda yoracak gibi gözüküyor. 5 Şubat tarihine geldiğimizde ise Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Bu dolunay 16 derece Aslan Burcu'nda meydana gelecek. Bu dolunayın Uranüs ile kare görünümü ve Mars ile de üçgen açısı mevcut. Dolunaya baktığımız zaman sizin haritanızın 10. evinde meydana geldiğini görüyoruz. ve 7. evdeki Uranüs ile de kare görünüm gerçekleştiriyor. Ancak aynı zamanda 8. ayınızdaki Mars'tan da destekleniyorsunuz. Burada demek ki geleceğinizle alakalı, kariyerinizle alakalı, toplumsal duruşunuzla alakalı, belki gelecekle alakalı alacağınız kararlar, işiniz, otorite konumundaki kişilerle alakalı olarak bir kriz veya bir kapanış durumu ortaya çıkmakta. Bu tabii ki bazen bir ortaklık veya evlilikle alakalı gündemi de tetikliyor olabilir. Ancak bir taraftan da desteklendiğiniz... Bir süreç var yani siz destekleyen insanlar var veya sizin kendi içsel motivasyonunuz sizi ayağa kaldırıyor ve bu gelecekle alakalı kararı alıyorsunuz bu süreçte sevgili akrep burçları. Ee, burada tabi uranüsün aslında etkileri e, olayı biraz beklenmedik zamanlarda şekillendirdiği için bizi zorluyor. Aksi halde e, destekleyici görünümlerden de bahsedebiliriz. Ama Şubat ayının ilk haftası biraz sert enerjilerle dolu açıkçası. 10 Şubat tarihine geldiğimizde Merkür-Plüton kavuşumu meydana geliyor. Merkür-Plüton kavuşumu 28 derece Oğlak Burcu'nda meydana gelecek. Tabi son derecelerde olduğu için özellikle haritanızda hangi eve düştüğünü teyit etmeniz faydalı olacaktır. Bu kavuşum... E sizin 3. evinizde etkili olacak gözüküyor o sevgili akrep burçlarım. Demek ki geçtiğimiz yıllar boyunca aslında kendinizi ifade etme tarzınız, zihninizi meşgul ettiğiniz konuların özellikle dağılımı, bununla beraber eğitimleriniz, kendinizi yetiştirme şekliniz... İnsanlara kendinize aktarma biçiminiz, çevreniz, çevrenizdeki insanlarla alakalı büyük değişim ve dönüşümler yaşadınız. Şimdi artık e, Plüton Kova Burcuna geçmeden önce önemli kararlar alıyorsunuz. Yani hayatınıza dair önemli kararlar alabilirsiniz. Bu kararlar oldukça dönüştürücü olacaktır. E, büyük tesirli olacaktır. Veya yakın çevrenizle alakalı çok önemli haberler alabilirsiniz. Bir evrak gelebilir, bir teklif gelebilir. Bununla beraber zihinsel anlamda odaklandığınız bir konuyla alakalı bir gelişme olabilir. Aynı zamanda aniden bir çevre değişikliği söz konusu olabilir, yakın çevrenizle alakalı önemli bir duyum olabilirsiniz. Bu tarz etkileşimler tetiklenecektir. Özellikle uzun zamandır süren, de kalan konularla alakalı artık netliğe kavuşacak bir takım durumlardan da bahsedebiliriz. 11 Şubat tarihinde Merkür artık Kova Burcu'na geçecek. Merkür'ün kova burcu geçişiyle beraber gündeminiz biraz daha eviniz, yuvanız e, olabilir, yatırımlarınız varsa taşınma gündeminiz, ailenizle alakalı temalar e, gündeminizi daha fazla meşgul edebiliriz sevgili akrep burçları. 15 Şubat tarihine geldiğimizde ise çok özel bir kavuşum var. 28 derece balık burcunda Venüs ve Neptün kavuşumu yaşanacak. Tabii Venüs-Neptün kavuşumu 5. yerinizde meydana geleceği için çok güzel bir şans yakalayabilirsiniz gerçekten şanslı olduğunuzu hissettirecek e, mucizevi bir konu bir hayaliniz gerçekleşebilir çok güzel bir aşk karşınıza çıkabilir. Bir çocuk haberi söz konusu olabilir. Bununla beraber tabii ki yatırımlarınız varsa bunlarla alakalı da belki büyük paralar kazanabilirsiniz. Ve aslında ne kadar şanslıyım dedirtecek bir yerleşim tabii ki derece bazında destekliyorsa güzel etkileşimler yaşatabilir size. 16 Şubat tarihine geldiğimizde ise Güneş Satürn kavuşumu var. Kova burcunun 27 derecesinde meydana gelecek bu kavuşum. Bu kavuşumla beraber özellikle tabii ki e, yuvanızla alakalı, evinizle alakalı önemli bir durum var. Belki. E, aile büyükleriyle alakalı bir sorumluluk gündeme gelecektir. Belki bir taşınma durumu söz konusu olacaktır. Belki ev alacaksınız büyük bir borç altına gireceksiniz. Belki birçoğunuz evlilik kararı alacak veya yuvasıyla alakalı evliliğiyle alakalı belli çabaları göstermeye niyetli olacaktır. E, zaten akrep borçları geçtiğimiz süreçte işte, e, çok fazla mücadele etmek durumunda kaldı. Artık bunların... Son meyveleri ve son sonuçlarını almaya başladığınız bir süreç. Belki de geçmişte gösterdiğiniz emeklerin karşılığını artık sağlam bir şekilde alacağınız bir etkileşimden de bahsediyor olabiliriz. 18 Şubat tarihine geldiğimizde ise güneş balık burcu geçişine başlıyor. Güneşin balık burcuna geçmesiyle beraber keyifli zamanlar sizi bekleyecek sevgili akrep burçları Özellikle çocuklarınızla vakit geçirebilirsiniz. Hobilerinizle ilgilenebilirsiniz. Varsa sanatsal faaliyetlere öğrenebilirsiniz. E, flörtleşebilirsiniz. E, eğlenceli zamanlar yine bu süreçte geçirebilirsiniz gibi gözüküyor. 20 Şubat tarihinde ise balık burcunun bir derecesinde bir yeni ay meydana gelecek. Oldukça önemli bir yeni ay. Çünkü... Aslında e, Satürn ve Balık burcu ilişkisinin ilk sinyalini 20 Şubat tarihindeki bu yeni ay ile beraber alacağız. 1 derece Balık burcunda meydana geliyor dedim. E, o yüzden haritanızda hangi eve düştüğünü lütfen teyidin. E, burada tabii 5. evde meydana gelen bu yeni ay e, Satürn'ün de artık yavaş yavaş 5. eve geçmesiyle beraber size bir sorumluluk yükleyebilir. Bir ilişkinin sorumluluğu, bir çocuğun sorumluluğu, Bununla beraber size keyif veren bir konunun aslında uzun vadeye yayılması için belli emekleri vermeniz. Bununla beraber tabii aynı zamanda eğer bir yatırım yapıyorsanız, eğer bir projeye başlıyorsanız, bu proje için çalışmak, ilişkiniz için mücadele etmek, çocuğunuzla alakalı çabaları göstermek adına oldukça etkili bir yeni ay olacaktır sevgili akrep burçlarım. 20 Şubat tarihinde aynı zamanda Venüs'ün balık burcundaki transiti son buluyor ve Venüs koç burcuna geçiyor. Venüs'ün koç burcu geçişiyle beraber iş hayatınızla alakalı daha pozitif bir sürece geçeceksiniz. Gündelik işlerinizi daha rahat yapabilir bir hale geleceksiniz. Aynı zamanda iş arayan akrep burçları varsa şansını deneyebilir bu süreç itibariyle. Belki iş yerindeki pozisyonunuz değişebilir. Daha çok itibar görmeye başlayabilirsiniz. Veya daha çok severek yapacağınız bir projede çalışabilirsiniz gibi gözüküyor açıkçası. 21 Şubat tarihine geldiğimizde ise Merkür-Uranüs karesi kesinleşiyor. Merkür 14 derece kova burcunda, Uranüs ise 14 derece boğa burcunda bulunmakta. Aslında ayın başında yani 3 Şubat tarihinde bahsetmiş olduğum, Güneş-Uranüs e, karesiyle aynı derecelerde meydana gelecek. E, ayın başına da aslında bir atıfta bulunuluyor bu e, etkiyle beraber. Şimdi burada 4. ev ve 7. ev kombinasyonu özellikle bir şeylerin sorumluluğunu almaya başlarken siz hayatınızda bazı şansları da yakalamışken evliliğinizle alakalı, aile büyüklerinizle alakalı, mevcut düzeninizle alakalı bir takım krizlerle de mücadele ediyorsunuz. Belki burada eşinizle alakalı, eşinizin hayatıyla alakalı ani bir gelişme söz konusu olabilir. Aynı zamanda hiç beklenmedik bir tartışma yaşanabilir. Tabii bu noktada bir taşınma gündeminiz varsa, yer değişimi gündeminiz varsa, şartlar bir türlü birbirine uymuyor olabilir. E bunlarla ilgili de aslında aniden çıkabilecek krizler var. Tabii ki bunlar birkaç günlük etkileşimler, uzun vadiye yayılmayan görünümlerden bahsediyoruz. Ayın sonuna geldiğimizde ise 22 Şubat tarihinde Merkür ve Mars arasında güzel bir üçgen açı oluşacak. Ayı keyifli bir şekilde kapatıyoruz. Merkür 16 derece kova burcunda. Mars 16 derece ikizler burcunda bulunmakta. Yani 8. eviniz ve 4. eviniz bandında çok güzel bir destek var. Burada özellikle ruhsal olarak kendinizde enerjik hissedeceğiniz, motivasyonunuzun güçlü olacağı, bununla beraber bu ailevi gündem, belki ev almak, belki borca girmek, belki aile büyükleriyle alakalı bir sorunu çözmekle alakalı gündem her neyse bunu çözebilecek bazı alternatif yollar bulacaksınız yani krizlerle baş edebilme beceriniz gelişecek ve aynı zamanda oturup konuştuğunuz zaman sorunları tartıştığınız zaman nasıl hızlı bir şekilde çözüm yolu bulabildiğinizde keşfetmeye başlayacaksınız sevgili akrep burçları. Evet Şubat ayı görünümleri bu şekildeydi umarım huzurlu mutlu sağlıklı bir ay olur sizler için. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorumlarınızı paylaşmayı unutmayın lütfen. Danışmanlık ve iletişim için Instagram opikus adresinden veya opikusastroloji.gmail.com adresinden bana ulaşabilirsiniz. Çekilişe katılmayı unutmayın. Sevgiler, hoşçakalın.